Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizinle Asus Transformer e, Transformer Book Flip TP200 bir e, Notebook inceleyeceğiz. Evet. Şimdi bu cihazla ilgili e, şöyle bir problemimiz var. E, cihaz çok güzel. Şık tasarımla üretilmiş bir cihaz. Fakat e, dahili kullanılan bellek 32 GB. Şuradaki görüyorsunuz. Ee, çok güzel, kullanışlı bir cihaz. Ama e, bellek artırılamıyor. Dokunmatikli güzel bir cihaz. Ama bellek artırılamıyor. Yani harici bir harddisk takma veya e, msata, m2sata kullanabileceğiniz bir e, size imkan sunmamış anakart üzerinde. E, m2sata portu var ama start, şey, port girişi boş. Bu tip ürünlerde e, biz ne yapabiliyoruz arkadaşlar? E, bu cihazlarımızın e, hard disk veri yollarını takip ederek e, buna M SATA e, disk takabiliyoruz. Bu cihazda müşterimiz e, e, alımın yetmediğini belirterek yani hard disk kapasinin yetmediğini belirterek servisimize başvurdu. Biz onu e, bu istek doğrultusunda e, müşterimize harici bir hard disk taktık yani e, M SATA taktık. E, M SATA diskler bilirsiniz e, normal. Çalışma performansı çok hızlıdır ee, ve şu şekilde oldu ee, müşterimiz şimdi açılsın cihazımız bu tip cihazlara bir Windows 10 ile kurmak isteseniz e, nereden baksanız bir 15 GB 20 GB bir yer kaplıyor ee, geriye zaten bir şey kalmıyor. 10 GB bir e, veri alanımız kalıyor O da Hiçbir şekilde size yetmiyor. Zaten Windows kullandıkça gereksiz dosyalar bilgisayarınızda kaldığı için yer ve hafıza sıkıntısı yaşıyorsunuz. Bu tip ürünlerimizde Asus'un birçok modelde bu şekilde var ve değişik marka model ürünlerinizde normalde hard diskiniz sabit anakarta entegre bir hard disk kullanılıyorsa biz bunları arttırmak için gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Dediğim gibi harddisk'in veri yollarını takip ederek size m disk takabiliyoruz. E, bu cihazın normalde hafızasını artırmak gibi bir imkanı imkan yoktu. Ama biz şu anda 120 GB taktık. 256 512 e, sizin isteğinize göre e, çalışmalar yapabiliyoruz. E, sizin de böyle bir probleminiz varsa servisimizden bilgi alabilirsiniz. Videonun sonunda WhatsApp numaramızı paylaşıyoruz. İletişim bilgilerimizi paylaşıyoruz. E, bir bize danışıp bilgi alabilirsiniz. Kısaak e, Dönüşüm hakkında fiyat alabilirsiniz. Bu tip ürünlerimizde e, hafıza sorunlarını çözüyoruz. E, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. I'm the